Bugün 3 Eylül 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz. Ay 0139'da yay burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün yay burcunda ilerleyecek olan ay, iyimser ve cesur enerjiler verebilir. Yabancı kültürler, basın, medya, seyahatler ve eğitimle ilgili konularda ön planda olabilir. Ay öğle saatlerinden itibaren Jüpiter, Merkür ve Mars'la güçlü açılar yapacak. Merkür Mars üçgeni ve Mars Jüpiter karşıtlığı da Ay tarafından tetiklenecek. İş ortamımız ve çalışma arkadaşlarımızla son derece uyumlu olabileceğimiz bir gündeyiz. Grup bilinciyle ortak hedefler içinde çalışabiliriz. Önemli iş bağlantıları yapmamız ve kariyerimizde başarı elde etmemiz mümkün. Kişisel gelişim fırsatları da karşımıza çıkabilir. Ufkumuzu açacak, bize yeni şeyler öğretecek her kavramı kovalayabiliriz. Uzmanlarla görüşebilir, araştırmalar yapabilir, seminer, konferans gibi ortamlara katılabiliriz yay burcundaki ay akşam saatlerinde başak burcundaki güneşle dik açı yapacak ve ilk dördün ulaşacak yeni ay etkileri olgunlaşırken önemli farkındalıklar kazanmamız düşüncelerimizin de netleşmesi mümkün sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürpriz lerimizden haberdar olun